Merhaba Tekno takipçileri, bu videomuzda güya noterona ile olduğu söylenen, telefonun ekranında sürdüğümüz zaman onu çizilmez hale getirdiği iddiasını taşıyan nano koruyucu inceliyoruz. Arkadaşlar bu ürün internette gördüğümüz kadarıyla sprey versiyonu var, tüp versiyonu var, çeşitli şekillerde satılıyor. Bizler de her zaman olduğu gibi sizin başınıza gelmesin diye öncelikle deniyoruz ve sizlere gösteriyoruz. Gelin testimize başlayalım. Tüpümüz bu şekilde küçücük bir şey. İçinde bir sıvı var, birazdan telefona uygulayacağız bunu. Öncelikle paketin içinden çıkan web yazan bezle telefonumuzu silmemiz lazım, açalım bunu. Bu ıslak bir bez arkadaşlar, telefonun ekranını güzelce siliyoruz. Biz tamamen kullanım kılavuzuna göre gidiyoruz. Bunu sürdükten sonra nano koruyucu sıkın diyorlar. Açalım bunu. Valla sen telefonun ekranı çizimlerden korursan sana da helal olsun diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Bildiğiniz çamaşır suyu gibi kokuyor arkadaşlar. Evet zaten bu kadarmış. Bitti. Gördüğünüz gibi telefonumuzun üzerinde damlacıklar oluştu. Şimdi dry yani kuru olanla silmemiz gerekiyor ve iyice yediriyoruz. Evet telefonumuzun ekranını iyice yedirdik, nano koruyucumuzu, sözde nano koruyucu. Millet şimdi her tarafından Onur'un bekar evinden geldiği belli olan bir adet saç kurutucumuz var. Millet şimdi geldi son aşamaya, yine kutunun içinden çıkan temiz bezli ekranı silmemizi söylüyor. Şöyle silelim biz de. Evet, ekranımızı güzelce temizledik, şimdi fasulyenin faydalarına gelebiliriz. Önce maket bıçağıyla mı yapalım ya da anahtarla yapalım, gönder çağda. Bakalım, nanoteknoloji gerçekten işe yarıyor mu? Anahtar hiçbir şey yapmadı telefona. Yani bayağı bastırıyorum anahtarla, hatta şöyle iyice bastırayım da görebilirsiniz. Şu an ekranda herhangi bir çizimiz yok ama ben falçataya inanıyorum arkadaşlar. Bir de falçatayla deneyelim. Bozuk para geldi, tamam bozuk parayla deneyelim. Evet, şu an hala çizik yok. Bozu para işe yaramadı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi maket bıçağına. Buna da dayan da helal olsun diyelim sana. Bakalım falçata neler yapmış. Bu arada arkadaşlar İzmir'in havası belli olmaz derler. Bir ışık açıyor, bir kapanıyor, bir yağmur yağıyor. Kusurumuza bakmayın diyelim renklerde bir değişiklik oluyorsa. Falçata ekranda çok çok hafif kılcal çizikler bıraktı. Kamerada muhtemelen belli bile olmayacaktır arkadaşlar. Bir de şöyle makasla girişelim bakalım. Bu da artık geçti zaten yani kimse telefonu tutukla, makasla böyle bir şey yapmaz ama yapsa bile etkili olduğunu görebiliyoruz. Sileyim. Evet yine herhangi bir çizimiz yok telefonun üzerinde. Şimdi arkadaşlar işin birazcık da fantezi boyutunu deneyelim. Telefonumuzda şu an bir şey yok, bakalım neler olacak. Millet diyelim cebinizde taşıdığınız katana yanlışlıkla kınından çıktı. Ve geldi, sizin telefonun ekranına değdi. Ve üzerinde şans eseri bir koruyucu var. Ben bu Katana'ya çok güveniyordum ama artık cebimde taşımaya layık olmadığına karar verdim. Katana'nın da bir etkisi olmadı arkadaşlar, şimdi Çağdaş fantezi bir şey yapmam konusunda ısrar ediyor, şimdi onu yapalım. Evet millet, şöyle bol taşlı bir zeminimiz var bizim ofiste, şimdi buraya bir sürtelim. Gayri burada da çizilmezse teknoloji hakikaten nano olmuş diyebiliriz. Diyelim küçük yeğenimiz aldı telefonu böyle yerde, arabacılık oynuyor, böyle gidiyor, geliyor falan filan, haydi bakalım. O çizikler var. Arkadaşlar kılcal çizikler var. Taşlara çok fazla dayanamadı. Ancak bence yine de teknoloji geçerli diyebiliriz. Yani tutup bunu kimse hiçbir yerde böyle yerlere sürtmeyecek. Girip de katanayla vurulacak. En fazla cebinizde anahtarla çizilebilir bir şeyler olabilir. O yüzden bence testten başarıyla geçti. Millet böylece hem testlerimizin hem de videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk. Bizim kullandığımız telefonun Gorilla Glass 3 koruyucusu vardı. Bunu belirtelim. Daha önceki deneyimlerimize bakarsak da çizilmeye hakikaten de katkısı oldu nanoteknolojinin. Yani çizilmeleri engelli. Ama burada ürünün açıklama kısmına söylenen şey şu, ürünün koruculuğu 6 ay devam ediyor, 6 ay sonunda kaybediyormuş yani 6 ayda bir uygulamanız gerekiyor. Burada bizim kanalımızın ruhu gereği şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar, internette çok farklı versiyonları satılıyor bu ürünün. Ancak sizin aldığınız farklı bir versiyon olabilir, kılıfı aynı olup sizin telefonunuzu korumayabilir, bunun da güvencesini maalesef ki veremiyoruz. Arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk, şurada sizler için bir anket hazırladık. Bu tarz ürünleri çekmeye devam edelim mi, etmeyelim mi, sizce bunlar gerektiğini bunun cevabını arıyoruz. Lütfen Lütfen o cevaplayın diyelim. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Millet iki anda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.